Masal keyfi. Sen bir sivrisinek masalı anlatayım mı? Anlatma. Anlatma demek de olmaz. Sen bir sivrisinek masalı anlatayım mı? Yok, şimdi değil. Sonra anlatırsın. Yok, şimdi değil demekle de olmaz. Sen bir sivrisinek masalı anlatayım mı? Ah, yeter. Ah, yeter demek de olmaz. Sen bir sivrisinek masalı anlatayım mı? Anlat anlat hadi. Anlat hadi demek de olmaz. Sen bir süresince masal anlatayım mı? Çocuklar, size de bir süresince masal anlatayım mı? Hepsi ve daha fazlası için YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Masal keyfi.